Bugün 19 Eylül 2022 Pazartesi ay günündeyiz Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay aile ve yuva kavramlarını ön plana çıkarıyor yakınlarımızın ilgi ve sevgisine daha fazla ihtiyaç duyarken onlara karşı da korumacı olmamız mümkün gün genelinde Başak Burcu'ndaki Güneş ve Oğlak Burcu'ndaki pürütü arasındaki üçgen açı etkinleşecek güç ve güven arayışımız öne çıkarken bunu sağlayacak koşullarda oluşabilir İş, meslek, kariyer, maddi kazançlarımızla ilgili uzun vadeli gelecek hedeflerimize odaklanabiliriz. Otorite figürleri ve erkek figürlerinin güçlü desteklerini alabiliriz. Yengeç Burcundaki ay, akşam saatlerinden itibaren Başak Burcundaki Venüs ve Boğa Burcundaki Uranüsle uyumlu görünümler yapacak. Keyif ve konfor beklentilerimiz karşılanırken özel ve sosyal ilişkilerde fırsatlarla karşılaşabiliriz. Kişisel becerilerimiz ve yaratıcılığımızı değerlendirme imkanları bulabiliriz. Gece saatlerini renklendirecek keyifli sürprizlerde karşımıza çıkabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun